Merhabalar. Bu videoda 29 Ocak 2022 tarihinde meydana gelecek olan merkür Plüto kavuşumundan bahsedeceğim. Bu kavuşum daha önce de yaşamış olduğumuz bir kavuşum. Ancak hali hazırda Merkür'ün retro pozisyonda oluşu ve aynı zamanda bu kavuşuma Juno'nun eşlik ediyor oluşu. Bu kavuşumun önemini artırmakta. Bunlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Sizlerle biliyorsunuz zaten 29 Ocak tarihinde aynı zamanda Venüs retrosu bitiyor. Buna da kısaca değineceğiz. Buna ilişkin bir video paylaşmıştım. Dinlemeyenler o videoyu da dinleyebilirler ve aynı zamanda 1 Şubat'ta Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay bizleri bekliyor ve hali hazırda bu yeni ayın etkilerine de girmiş bulunmaktayız. Bütün bu enerjiler değişirken bu kavuşum da oldukça dikkat çekiyor. Evet, videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış veya abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa. Yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Özellikle Venus Retrosu sürecinde yaşadıklarınızı, yaşamış olduğunuz karmaları, eski karmalar, eski ilişkiler, parasal sıkıntılar bunlardan hangilerini yaşadığınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarda en azından bilgi paylaşımı yapmış oluruz. Evet, 29 Ocak günü Merkür. 26 derece oğlak burcuna kadar gerileyecek biliyorsunuz. Ocak ayı itibariyle Merkür retrosu başlamıştı. Bu retro hareket e, kova burcunda başladı. Merkür kova burcunda ilerlerken başladı ve e, şimdi ise e, Merkür oğlak burcuna kadar geriledi ve Plüto da artık oğlak burcunun son derecelerine yaklaşmışken e, 29 Ocak tarihinde bu iki gezegen kavuşum enerjisinde olacak. Zaten Merkürün düz seyri sırasında bu kavuşumu yaşamıştık. Ancak e, Merkür retrosu ile beraber bu kavuşum tekrar ediyor ve burada tabi Merkür'ün retro olmasından dolayı karmik enerji de oldukça ön plana çıkıyor merkür Plüto kavuşumu ne demektir merkür Plüto kavuşumu ile beraber ne bekleyebiliriz bunlardan bahsedeceğim biraz Özellikle Kasım 2021'den itibaren yeni aylar, dolunaylar ve tutulmalar hep analitik derecelerde meydana geldi arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında Kasım 2021'den itibaren bir tamamlanma, bir sürecin sonuna gelme aşamasından geçiyoruz. E, tabii ki bu e, durum bazen sancılı olabiliyor. Yeni bir döngüye doğru giriş yapmış bulunmaktayız ve hali venüs retrosu ile beraber ekonomik anlamda da artık e, çok sağlam bir düzlemde ilerleyemiyoruz. E, biliyorsunuz ki venüs retrosu başlamadan hemen önce döviz piyasalarında ciddi bir hareketlilik e, söz konusu olmuştu. Ancak venüs retrosu ile beraber bu durumun biraz dizginlenebileceğini e, söylemiştik. Şimdi ise aslında Şubat ayı itibariyle gerçek piyasalar ortaya çıkacak ilişkilerdeki e, gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak. Bu karmik etkiden yavaş yavaş sıvılmaya başlayacağız. Ancak hali hazırda merküre ...metrosu devam ediyor. Dolayısıyla... ...Merkür-Plüto kavuşumuyla beraber... ...özellikle e, geçmişten... ...haberler alabileceğimiz bir sürece... ...giriyoruz. Geçmiş karmalarla... ...yüzleşebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Yine eski aşklar, eski dostluklar... ...eski ilişkiler... Eski işimiz, eski ortamımıza dair bir takım ani ve dönüştürücü haberler alma eğiliminde olabiliriz. Bunları eğer tamamlamadıysak, bu alanlardaki sorumluluklarımızı yerine getirmediysek veya yeterince ciddi yaklaşmadıysak bunlarla tekrar yüzleşmeler yaşayabiliriz. Biliyorsunuz Plüto astrolojide dönüşüm gezegeni olarak kabul edilmekte ve özellikle güç, manipülasyon, dönüşüm, ölüm Plüto ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda e, spiritüel güçler, e, fiziksel güçler. Yeraltı dünyası, madenler, e, mafyalar, e, biraz karanlık durumlar ve karanlık işlerde yine Plüto ile ilişkilendirilmekte. Burada Merkürün Plüto ile kavuşumu özellikle hepimizin biraz e, düşünce anlamında karanlık bir sürece giriş yaptığımızı gösterebilir. E, burada saplantılı, takıntılı düşünceler e, hat safhaya çıkabilir. Özellikle geçmişe saplanmak, geçmişe takılmak, geçmişe sıkça düşünmek, geçmişteki hataları, geçmişteki haksızlıkları, yapılanları, yapılmayanları. Bunlara çok fazla odaklanarak bu handikaptan çıkamamak gibi durumlar ortaya çıkabilir bu etkileşimle beraber. Tabii sezgilerimizin çok kuvvetli olacağı bir süreci de işaret ediyor. Özellikle e, göreceğimiz rüyalar, karşılaştığımız kişiler, bize söylenen sözler ve cümleler her zamankinden daha etkili ve daha önemli olabilir. E, belki de geçmişe dair bir e, şarkı, bir söz e, tekrar karşımıza çıkabilir. Burada tekrar o ana dönerek oradaki karmik durumu çözmek adına aslında bir takım sinyaller ve mesajlar aldığımız anlamına geliyor. Sözün tesirinin çok büyük olduğu bir süreçte olacağız. Yani her ne kadar merkür retroda olsa sözlerimiz, iletişim şeklimiz her zamankinden daha çok etki uyandırabilir. Bu nedenle kullandığımız cümlelere, iletişim tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Burada manipülasyon da zaman zaman devrede olabilir. İletişimle alakalı konularda güç uygulamak, hakimiyet uygulamak, manipüle etmek, manipülasyona uğramak gibi konular gündeme gelebilir. Sırlarla alakalı konular yine Merkür-Prüto kavuşumuyla beraber ortaya çıkacaktır. Özellikle Merkür'ün retro olduğunu düşünecek olursak geçmişe ait sırların ortaya çıkma ihtimali bu kavuşumla beraber oldukça yoğun hissediliyor. Burada zaman zaman müdahaleci olmak, zaman zaman keskin kararlar almakta. Yine bu kavuşumla beraber kendisini gösteriyor. İletişimde derinlik arayışı içerisinde olacağımız bir süreç olacaktır. Yani burada e, derinden bağlantı kuramadığımız, yüzeysel e, ilişkilerden uzaklaşacağımız bir süreci işaret ediyor. E, bunun yanı sıra bir durumu çok detaylı bir şekilde sorgulamak, araştırmak, bunun üzerine kapsamlı bir çalışma yapmak, astroloji, spiritüel konular, okült konularla ilgili merakın da artacağı bir süreci işaret eder. Burada yine geçmişi bir şekilde temizlemek adına psikoterapi, psikolojik durumlarla ilintir olarak çok verimli bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişle alakalı derin bir temizlik yine bu süreçte oldukça mümkündür. Bunun yanı sıra e, tabii e, bizim elimizde zihinsel bir güç var. Aynı zamanda iletişim konusunda güçlüyüz. Ancak bu gücü hangi alanda yaşayacağız, hangi alanda kullanacağız, hangi niyetlerle kullanacağız? Bunlar tabii ki tamamen özgür iradeye bağlı. E, derinlemesine bir konuya odaklanmak, derinlemesine araştırma yapmak adına oldukça uygun bir süreçken aynı zamanda geçmiş travmalarımızı, geçmişteki sorunlarımızı çözmek adına da bazı sinyaller alacağımızı söyleyebiliriz. Peki... Bu kavuşuma eşlik eden Juno bu kavuşumun derinliğini nasıl artırıyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle burada Merkür retrosuyla beraber eski aşkların tekrar can bulması söz konusu olabilir arkadaşlar. Çünkü her ne kadar Merkür Retrosu'nda eski ilişkilere başlanması tavsiye edilmese de burada belki de bir karma yaratılmış olabilir. Bu karmayı çözmek adına eski aşkların, eski ilişkilerin Eski eşlerin tekrar bir araya gelme ihtimalinden bahsedebiliriz. Belki de bu defa bu karma çözümlenecek ve bu ilişkideki toksik durumlar bertaraf edilecektir. Bunun yanı sıra geçmiş yaşamdan beri tanışıyormuş hissi, karmik bir bağ varmış hissiyatı olan birliktelikler başlayabilir. E, sanki seni uzun zamandır tanıyormuş gibi hissediyorum. Sanki e, doğduğumdan beri yanımdaymışsın gibi hissediyorum. E, cümlelerini çokça duyabilir veya sarf edebiliriz bu süreçte. Çünkü belki de aramızda e, bir takım karmik bağlar olan, e, bir takım ruhsal sözleşmeler ve anlaşmalar olan, geçmişte sözleşilmiş kişiler ile e, bu süreçte tekrar karşılaşma yaşanabilir ve tanıdıklık hissi, tanış olma hissini e, çok derinden hissedebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte eski aşkların tutku dolu başlangıçlar e, adına desteklendiğini ve yeni tanışılan kişilerle de sanki eskiden beri tanışılıyormuş gibi derinden bir bağ hissediliyorsa şayet, Burada aslında ruhsal eşler kadarsel eşler adına da bir karşılaşma zamanı yaratıldığından bahsedebiliriz. Sistemin bu tarihlerde özellikle kova yeni enerjisinin etkisi altında ve venüs retrosu henüz bitmişken bu enerjilerle beraber kadersel eşlerin karşılaşma ihtimali de oldukça yüksek gözükmekte. Bu belki de eski bir aşkınız olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi hatta eski eşiniz dahi olabilir. Burada ruhsal mesajlar çok yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor olacak ruhsal dönüşüm adına belki de bir ilişki, bir partner veya karşımıza çıkan kişinin hayata karşı bakış açısı ilham sağlayabilir bizlere. Dolayısıyla karşımıza çıkan ekstrem olarak değerlendirebileceğimiz her ne varsa bunu biraz daha derin ele almalıyız. Buradaki ruhsal mesajı görebilmeyi başarmalıyız diye özetleyebiliriz bu etkileşimi. Bu yoğun enerjiler gökyüzünde hakimken bir tarafta da biliyorsunuz Güneş ve Satürn kavuşuyor ve yeni ayın enerjilerini yavaş yavaş oluşturmaya başlıyor. Burada evet bir tarafımızda çok sezgisel ve çok ruhsal etkileşimler yaşarken bir taraftan da sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz ve hayata karşı somut dünyaya sergilememiz gereken imaja dair de bir takım durumlar ön plana çıkacaktır. Burada evet belki de bu ruhsal anlaşmamızı yerine getirmek adına derinden bir istek varzu duyarken bir taraftan da sorumluluklarımız ve baskı ve kısıtlama altında hissetmekte yine ön planda zaten 2021 senesi boyunca bu hissiyatla e, süreçleri atlatmaya çalıştık. Şubat sonuna kadar da bu enerjiler açıkçası devam ediyor olacak arkadaşlar. Bir tarafımızda özgürleşmek ve derinden bir değişim arzularken bir tarafımızda sorumluluklar, kısıtlamalar ile e, meşgul olmak durumunda kalacak. Evet e, bugüne dair söylemek istediklerim bunlar kısa bir video olsun istedim. Umarım faydalanır faydalı olmuştur. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.